Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. 22-12-2018 Cumartesi günü için 3. videomuzu seçiyoruz arkadaşlar. Maçlarımız aynı sadece seçeneklerimizi değiştiriyoruz. İsterseniz farklı maçları da oynayabilirsiniz. İlk yarı ikinci yarı niye? Çünkü Ganyanları yüksek arkadaşlar. İlk yarı ikinci yarı oynuyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 maç yapıyoruz. Maçlarımız burada bakın 122, 120 ve 119. maçlar arkadaşlar. İlk yer ikinci yer oynuyoruz. Niye? Ganyanlarımız yüksek olsun. 3 tane maç yazsak da 3 misliyle yazsak, misli misli çıkaralım diye. Toplam 18 kupon arkadaşlar yapıyoruz. Merak etmeyin. Tuttuğunda 200, 300, 400 bu oranlara göre parayı alırsınız arkadaşlar. Şimdi buradaki amacımız az maç oynamak, ganyanı yüksek oynamak arkadaşlar. Şimdi videomuza zaman geçelim. 122 3 ihtimal. İlk yer, ikinci yer ihtimalleri. 122. maç. 120. maça yine 3 ihtimal. Üç, e, i̇lk yarı ikinci yarı. 119'a yine ilk yarı ikinci yarı. Şurada zaten hangi maçlar olduğu yazıyor bakın. Kasımpaşa, Beşiktaş, West Ham, Wartford, Nefkası, Fulham diye yazdım. Şimdi 122 yazıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu maçları oynayabilirsiniz veya aynı yaptığım formülü seçtiğiniz diğer maçlar için uygulayabilirsiniz. Bunun 18 kupona bankoda bir maç yazabilirsiniz. O zaman... Alacağınız para yükselir. Pardon arkadaşlar. Şimdi bakın. 122. 2'den 0'a demişiz. 2'den 0'a yani şu birinci ihtimali yazdık. 3 tane. 9 kupon bu. ilk 9 kupon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 122 yine bakın. 2'den 2'ye yine 3 tane yazdık. Şurası 2'den 2'ye olacak. 122 0'dan 0'a yine 3 tane yazdık. 120 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a bakın 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a maçlar aynı yine 120 maç. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a 9 kupona böldük. 119 önce 1'den 1'e 1'den 1'e banko geçtik arkadaşlar buraya. Biraz sonra da bunu ikinciyi geçeceğiz. Birinci de 119'u da ilk seçeneğimiz 1'den 1'e bunu banko geçtik arkadaşlar gördünüz. İlk 9 seçeneğimiz. Bu arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Hemen kağıdımızı düzeltelim. Bakın maçlarımız yine aynı. Maçlar değişmiyor arkadaşlar zaten. Gördüğünüz gibi. Sadece oynadığımız ilk yarı ikinci yarı da şunu değiştiriyoruz. Diğerleri aynı. Bakın 122 2'den 0'a demişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane 2'den 0'a yine ikinci 9 kupon. Toplam 18 kupon. 122 2'den 2'ye demişiz. 3 tane yine yazdık. Bakın 122 sıfırdan sıfıra demişiz. Yine yazdık. 120 hemen altına birdenbire 2'den 2'ye sıfırdan sıfıra bakın. Birdenbire 2'den 2'ye sıfırdan sıfıra bu. Birdenbire 2'den 2'ye sıfırdan sıfıra. Son olarak da biraz önce bunu kullandık. Şimdi sıfırdan biri kullanıyoruz. Komple bütün yukarıdan aşağıya bakın. Sağdan sola pardon. Komple 9 kupona da yazdık. Sıfırdan biri. E. Şimdi biraz önce 9 kupon. 9 kupon da bu. Bunların ganyanları yüksek olduğu için 3 misli bile yapsanız arkadaşlar... Verdiğiniz parayı fazlasıyla çıkarırsınız. 18 kupon 3 misli olsa 54 lira. Ama bunun ganyanları yüksek arkadaşlar. Ortalama 4, 3, 4, 5 ganyanı var. Nereden baksanız 300 lira civarında tutsa para almanız mümkün arkadaşlar. Bunun aynısını oynayabilirsiniz. Veya bir tane banko maç seçersiniz. 18 kuponun hepsine de o maçın banko maçı yazarsınız. O zaman alacağınız para Tabi yükselir. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Biraz sonra dördüncü videomuzu çekeceğim. Ona da bakın. Sağ alttan tıklayın. Gün gün çektiğimiz videoları göreceksiniz arkadaşlar. Sonuçlara göre bunları size açıklamaya devam edeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yaptığımız video hemen size gelsin arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.